Dünyanın en ünlü hekel tıraşlarından bir tanesine soruyorlar. Nasıl oluyor da o kaba mermer bir taşı, taş gövdesini bu kadar güzel gerçekçi ve orijinal bir hale getirebiliyorsun? Aynı bir insan gibi sanki dokunulasıya bu kadar gerçekçi nasıl yapabiliyorsun diyorlar. Onun verdiği cevapsa sadece benzemeyen kısımları atıyorum diyor. Yani Benzemeyen kısımları yontup dışarıya attığımda geriye kalan kısım işte o kadar gerçekçi oluyor. Peki sen kendine benzemeyen kısımları eğer atarsan yani sadece ev sahibi tesir ve enerjileri içeride bırakıp ev sahibi olmayanları dışarıdan ödünç aldıklarını, kopyalamaya çalıştıklarını, sana ait olmayanları bıraktığında acaba gerçek sen, gerçek halin, Nasıl bir şey olur? Bunu diğer bir deyimle ev sahibi tesirler ve misafir tesirler olarak ayırt ettik. Yani bir tanesi gerçekten senin özüne ait, hayatına ait, plan ve programına ait. Bir tanesi ise dışarısı ve dışarıdan aldıkların. Yani sen olmayanlar ama sen kendin zannettiklerin. Hatta onların birçoğu içeride kraldan daha kralcı. Yani sana seni o kadar çok savunuyor gibi yapıp ama sen olmayan tesir ve frekanslar. Şunu diyebiliriz öncelikle. Bu hayatınla ilgili gördüklerin, kopyaladıkların, seni etkileyen, seni duyular, duygular ya da zihinsel çeşitli frekans ve etkilerle kapsayan, yöneten ve güden tesir ve frekanslar. Bunların birçoğu kendi isimlerine, aslında kendi adlarına yakışır tarza ama senin adınla sana seni yöneten frekanslar. Şöyle diyebiliriz ki, biz eğer işte o kendi içerideki orijinal yapıyı ve hali bilmiyorsak ya da sezmiyorsak ya da bunlardan ile ilgili içimize herhangi bir itilim, çağrı yoksa bu güdü ve yönetilme ihtiyaçlarıyla hayata devam etmek durumundayız. Fakat hayat yine de kapıyı çalıp bunları bırak diye dünyada çeşitli sahneler, olaylar bize e, önümüze getirecek. Peki o zaman hayat bizi bu sadeleşmeye ya da şuurlanmaya zorlamadan, yani kolaylıkla acaba kendimiz olabilir mi ya da kendimize dönüşebilir miyiz? İşte bu sadeliğe geçiş için fazlalıkları ya yani da çoğulcu tarafı bırakabilmek ve bunlardan özgürleşebilme isteğinde olabilmek önemlidir. Şöyle ki, mesela biz bir aileye doğduk ve bu ailenin içerisinde gördüklerimiz, seyrettiklerimiz ve kopyaladıklarımız var. Doğru zannettiklerimiz ya da gördüğümüz için, seyrettiğimiz için hayatımıza, Kabul ettiklerimiz. Oysa ki biz bu ailenin içerisinden ya da doğduğumuz ailenin içerisinden evet öğrendiğimiz var ama biz tek başına sadece bu ailenin bir ürünü değiliz. Getirdiklerimiz var. Ama sadece getirdiklerimiz değiliz. Gideceğimiz bir hedef var. Bir yönümüz var. Bir yolumuz var. Ama biz sadece bunlarla değiliz. Bir çevremiz var. Okulumuz var. Eğitimimiz var. Öğrendiklerimiz var. Seyrettiklerimiz var, okuduklarımız var, bunlardan esinlendiklerimiz var. Ama biz bunlar da değiliz. Yani bu öğrenmelerimiz, bize dayatılanlar sadece etrafımıza ördüğümüz belki veya da üzerimize giydiğimiz kıyafetler. Ama kıyafet demek yine kişinin kendisi demek değil. Peki şunu diyeceğiz, benim fikirlerim var, benim düşüncelerim var. Şimdi bu duygular ben değil miyim? Hayır bunlar da öğrenilmişliklerin. Bunlar da senin gelişimini tekamülü kolaylaştırabilmek için dışarıdan aldıkların. E, şimdi duyguları koyduk, fikirleri koyduk, düşünceleri koyduk. Geriye ne kaldı? Taşı yonttuk yonttuk. E, bunlar da benim değilse prensiplerim var. Ama onlar da öğrenilmişlik. Yani şu ana kadar zihnimiz, duygumuz ve düşüncelerimiz zannettiğimiz birçok şeyin aslında... Bizim dışarıdan öğrendiğimiz şeyler olduğunu görüyoruz. Oysa ki daha içeriye doğru yani bu kalıpları teker teker attığımızda, açtığımızda sanki bir lahanayı soyar gibi. Bu mu, bu da değil, bu mu, bu da değil. Daha içeriye doğru gittiğimizde bir sadelikle karşılaşıyoruz. Ve bu sadeliğin içerisinde bir yorumsuzluk var. Çünkü bütün yorumlarımız bir öğrenilmişlik. Bir duruma, bir bakış açısına göre bir seçimimiz. Yani dışarıdan bize bir misafir olarak gelmiş. Çünkü o kültürün, o yörenin, o anne babanın, o çevrenin, o çağın, o coğrafyanın üzerimizdeki etkileri. Yani şu andaki sahip olduğum birçok fikir başka bir coğrafyada farklı fikirler olabilirdi. Ya da şu anda kültür olarak, gelenek olarak, görenek olarak, töre olarak alıp kabul ettiğin bir sürü konu Belki de başka bir diyarda bambaşka olabilirdi. Yani bunlar sana ait değil. Bunlar dışarının misafir tesirleri. Tabii ki bunları kullanmak, faydan için doğru şekilde yönetmek ve yönlendirmek senin bir işin. Ama bunların misafir olduğunu fark ettiğin an şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Peki o zaman ben neyim? Ben kimim? Ben hangisiyim? Ben bunlar tarafından yönetilmesi gereken mi? Bunları yönetmesi gereken mi? O zaman birçok kişinin hayatının dışarının ya da başkalarının kontrolünde olduğunu görüyoruz. Kimininkini annesi babası, kiminin çocuğu, kiminin eşi, ailesi, devleti, çevresi ya da başkaları ya da diğerleri, elalem çeteleri yönettiğini görüyoruz. Çünkü misafirler evi ele geçirmiş. Benim diye evin içinde buzdolabını da, işte bütün odalara da, bahçeyi de her türlü istediği gibi karıştırıyor ve eve sahip çıkıyor. Ama biz eğer kendi evimize, kendi hayatımıza, mekanımıza, zamanımıza sahip çıkmayla ilgili bir adım attığımız andan itibaren bir tane önce kavram geliyor. Ne kadar tarafsızsın? Yani bu hayatın içerisinde ne kadar yorumsuzsun? Ama illa bir yorum yapma isteği duyuyorsun. Oysa ki tüm noktalara eşit halde, eşit bir şekilde bakabildiğin yer, yani dairenin merkezinde olduğun yer yorumsuz haldir. Ve bu hale gelebildikçe aslında kendi evinin, kendi hayatının merkezinde olabildiğin içindir ki misafirler çemberin dışında kalır. Ve aslında tüm misafirlere eşit açıdan bakarsın, eşit şekilde ağırlarsın ama onların geçici, fani, gidici olduğunu bilirsin. Çünkü sen bu hayatın içerisine tek başına dünyaya geldin ve tek başına gideceksin. Ama tek başına geldiğin yerde bütün o dışarısı dediğin her şeyle bağlantın var ve serittiğin her şey sana seni anlatarak senin dünyanın bir parçası. Ama sen değil ama sana seni anlatmak için bu misafirler var. Ve sen faydalandıkça, fayda verdikçe, bir taraftan hayata ve hayatındakilere hizmet ettikçe ama bu hizmetinin kendi hayatına, kendi varlığına, kendi ilerleyiş ve yürüyüşüne hizmet olduğunun farkındalığı ve bilgisiyle ilerledikçe kendi hayatının sahibi, kendi evinin sahibi ve kendi evinin içerisinde, kendi evinde huzurlu olan bir birey olursun. Ve bilirsin ki hani komşum o zaman açsa ben tok olamam. Onu düşünürsün. Ama komşunun sınırını da kendi evinin sınırını bilerek hizmet edersin, yardım edersin, paylaşımlarda bulunursun. Sen yaşayacağın miktarı, hayatta olacağın unsurları her zaman bilip koruyarak bu hayat içinde önceliğin var olmak olduğunu, sen varsan dünya ve hayat olduğunu farkındalığıyla ilerlersin. Sen varsan hizmet edebilirsin. O zaman öncelik bu hayatı, evini sevebilmektir. Dünyanı, ülkeni, geldiği yeri, geldiğin zamanı, coğrafyayı, ısmarladığını ve siparişlerini kucaklayabilmektir. İşte evini bilen, kendini bilen, başkalarının da sınırlanabildiği için misafirlerin de kendinin de haddini bilir. Haddi bilen, haddi aşmaz. Haddi bilen yani kendi sınırlarını ve kendi evinin kurallarını, prensiplerini o zaman kendi içindeki, kendi varlığının özünden geldiği şekliyle, içeriden geldiği şekliyle bu sefer yorumlar. Bu yorum, yorumsuzluktur. An içerisinde aslında akışın, kararın, yönetimin ve yönlendirmenin sadece varlığından ve özünden geldiği şekliyle olmasıdır ki biz buna akış deriz. Akışın içinde akan olmak deriz. Her birimiz sevgiyle, güzellikle güzelliklerle kalalım hoşça kalın